Merhaba Mutlu İkici. ben. Sancaktepe Fatih Mahallesi'ndeyiz. 105 metrekareden oluşan 2 artı 1 kiralık bir çatı katı bir dairemiz var. Hem bekare hem aileye uygun eşyalı ve eşyasız. İsterseniz buyurun, beraber gezelim.